Arkadaşlar merhaba Bugün 02.11.2020. 11 2020 Sizler için 6 tane maç hazırladım arkadaşlar 6 tane maç analizim var Biraz e, ara verdim ya yani. bir iki gün Bir gün Sanırım Mobil uygulamamıza yeni bir e, Özellik getirdim arkadaşlar canlı Maç paylaşımı yapacağım Orada onun üzerinde çalışıyordum biraz Bir tane kuponum var arkadaşlar. 3.30 oranlık bir kuponum var ve 6 tane maç analizim var arkadaşlar. Aklınıza yatarsa değerlendirirsiniz. Yalnız dün çok güzel bir oran yakaladım arkadaşlar canlıdan. Torino Lazio maçın ama sonu 2 oynadım ben. Ee... Yenik durumdayken aldım bahsi, canlıdan zaten görüyorsunuz canlı. Jondalen, Molde maçına yine maç sonucu 2-3-25 orandan ve e, freiburg Leverkusen maçına. Bunlar hep yenikti arkadaşlar. E, deplasman takımı gerideydi. Ben o esnada bahisleri aldım. Yani 41 oran mükemmel bir oran. Ve bugün sabah şu an ekranda görmüş olduğunuz e, Beijing One maçı içinde e, bir analiz analiz diyorum e, bahis aldım arkadaşlar. Yine sabah kazandım. Hem ilk yarı sonucu 1-3.40 orandan yakaladım arkadaşlar. Hem ilk yarı 0.5 üst. Çünkü maçları takip ettiğim için Maçın gidişatına göre bahis alabiliyorum. Tabii ki şans faktörü çok önemli. Mesela Lazio'nun son dakikada bulmuş olduğu iki tane gol var. Biri penaltıdan olmak üzere. Şans faktörü tabii ki arkadaşlar. Kaybettiğimiz de var. Kaybettiklerimiz de var. Ama kazandığımız kaybettiklerimizi bastırıyor. İlk maçımıza geçelim arkadaşlar hemen vakit kaybetmeden şöyle ben işaretliyim şöyle altı maçlık bir altı maçlık bir analiz yaptım arkadaşlar aklınıza yatarsa sizlerde değerlendirebilirsiniz ilk maçımız saat 21 45'te başlayacak. Braga-Famaliko maçı arkadaşlar. Bu maça karşılıklı gol var düşünüyorum. 1.48 orandan değerlendirebilirsiniz. Bu maçı. Yani Famaliko'nun Famaliko da gol atacağını düşünerekten 2.5 üstünü de alabilirsiniz. 1.32 oran yalnız 1.48 bana göre daha iyi daha. İlk maçımız Braga, yok arkadaşlar. Karşılıklı gol var. ikinci maçımız saat 22:45'te başlayacak. İtalya Serie A'dan Hellas Verona, Benevento maçı. Bu maça da 2.5 düşünüyorum ben arkadaşlar. Yalnız farklı bir e, tercihe de gittim. Oranı da baya yüksek. Deplasman takımının 2 gol atacağı yönünde arkadaşlar. 2.20 oranı var. Zannedersem bir kontrol edeyim hemen. Onu da değerlendirebilirsiniz. Deplasmanın 1.5 gol üstü 2.15 oranı var arkadaşlar. Onu da değerlendirebilirsiniz. 2.20'den 2.15'e düşmüş. Belaanta biliyorsunuz çok forumda bir takım. İkinci maçımız da bu şekilde. 2.5 üst hellos var ona iki buçuk üst veya deplasmanın bir buçuk üstünü alabilirsiniz Arkadaşlar üçüncü maçımız Fenerbahçe Antalya Fenerbahçe arkadaşlar saat 20'de başlayacak Türkiye Süper Liginden Arkadaşlar bugün mas sonucu iki değerlendirebilirsiniz Fenerbahçe galibiyeti galip gelecek diye düşünüyorum Ayrıca ben Taraf oynamadığım için Fenerbahçe'nin bir buçuk gol üstünü alabilirsiniz arkadaşlar. Yani Fenerbahçe'nin iki gol atarına girebilirsiniz. Golü bir maç bekliyorum. Fenerbahçe iki gol atar diye düşünüyorum. Onu da bu şekilde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. <gülüyor> 3.30 oranlık kuponumuz arkadaşlar. Benevento 1.5 üst yani deplasman takımı 1.5 gol atar yani 2 gol atar. Antalya Fenerbahçe maçı ise Fenerbahçe'nin galibiyetini aldım çünkü güveniyorum bugün Fenerbahçe'nin galip geleceğine güveniyorum. Tabii sizin de aklınıza yatarsa değerlendirebilirsiniz. Kesinlikle ve kesinlikle iddiada garanti diye bir şey yok arkadaşlar. Zaten dün çıkan sonuçları gördünüz. Paylaşım yapmadım ben. Ama ee, yani çıkan sonuçları gördünüz siz. Analiz maçına kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar analizlere. Saat 21'de başlayacak Danimarka Süperligi'nde. Sondreski-Arhus maçı. Karşılıklı gol var. 1.50 orandan değerlendirebilirsiniz bu maçı da. Bir sonraki maçımız arkadaşlar. İsveç Süperetlandan Norrby Braga maçı. Yine bu maça karşılıklı gol var düşünüyorum ben. İki takımdan da gol bekliyorum. Braga da atar. de karşılık verecek diye düşünüyorum. 1.45 orandan değerlendirebilirsiniz bu maçı da. Ve son maçımız Gays Eskilstuna maçı. Yine İsveç Süperattan'dan. Ben bu maça iki buçuk üst düşünüyorum. Bir 60 oranı vardı, bir 55'e düşmüş. Şu an ekranda görüyorsunuz. Bir 55 orandan değerlendirebilirsiniz. Maç iki buçuk üste gidecek diye düşünüyorum ben. Sizler de aynı fikirdeyseniz değerlendirebilirsiniz bu maçlarımızı. Arkadaşlar dediğim gibi canlı. Paylaşımım olacak uygulamada değerlendirmek isteyen arkadaşlar varsa uygulamamızı e, indirip değerlendirebilir maçlarımızı canlı paylaşımlarımız bayağı olacak bugün akşam da çok güzel maçlar var yani e, güzel kazanç elde edeceğimizi umuyorum çünkü takip ediyoruz. Takımları takip ediyoruz. Maçın gidişatına göre bahis alıyoruz arkadaşlar. Öyle körü körüne alınmaz. Ayrıca alacağımız bahisler kombin halinde olacak ya yani ikişer maç. Bir de 1.05 1.20 hani ilk yarı gol olur 1.05 gibi oranlar değil arkadaşlar. 3-4 oran arası her bir bahsimiz ve %80 %90 güvendiğim bahisler, güvenmediğim ol, olduğu zaman paylaşmıyorum zaten arkadaşlar. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Uygulamamızı indirip Google Play'dan uygulamamızı indirip e, değerlendirebilirsiniz. Maçlarımız bu şekilde arkadaşlar. Sizler de gözden geçirip e, değerlendirebilirsiniz. Yani kontrol edin ikişer ikişer kombin yaptığınız zaman arkadaşlar üç tane kupon çıkıyor Verdiğim kuponla beraber dört kupon yapıyor yani 3 oran yakalarsak çok çok mükemmel olur diye düşünüyorum Sizler de aynı fikirdeyseniz değerlendirebilirsiniz Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi kontrol edin, gözden geçirin. O şekilde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Hepinize bol şans diliyorum, bol kazançlar.